Bugün 20 Mart 2022 Pazar Güneş günündeyiz terazi burcundaki ay ilişkiler işbirlikleri adalet diplomasi gibi kavramları ön plana çıkarıyor gün içerisinde sanat estetik güzellik gibi alanlarda daha duyarlı olmamız mümkün öğle saatlerinde ay oğlak burcundaki Plüton'la dik açı yapacak ve 1540'ta boşluğa girecek kararlı ve hırslı olabileceğimiz bu saatlerde sorumluluklar ve görevler öne çıkabilir Kariyerle bağlantılı güçlü kişilerle ilişki kurabiliriz. Zaman zaman üzerimize duygusal baskı hissetmemiz, manipülatif davranışlarla karşılaşmamız mümkün. Ay boşluktayken önemli işlere başlamak yerine rutin işlerle ilgilenebilir, kendimizi çok zorlamadan dinlenmeye zaman ayırabiliriz. Ay akşam 18.44'te Akrep Burcu'na geçecek. Bilinmeyen gizli konulara ilgimiz artarken önümüzdeki iki gün iş ve özel konularda hırslı ve tutkulu hissedebiliriz. Finansal paylaşımlar ve cinsellik ilişkilerde öne çıkabilir. Bugün Güneş Balık Burcu'ndan ayrılarak Koç Burcu'na geçiyor ve Ekinoks ile birlikte ilkbahar mevsimi başlıyor. Önümüzdeki bir ay yaşam enerjimiz ve coşkumuz artarken yeni girişimler için daha hevesli olabiliriz.